Bakanımız e, şu anda ayrılıyor. E, mesajı iletiyor Allah'ın Evet, sayın bakadımız e, şu anda ayrılıyor. E, mesajı iletiyor Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, bugün önemli gelişmeler oluyor ve devlet büyüklerimize, bakanlarımıza, cumhurbaşkanımıza yetişmek için elimizden geldiğince çabalıyoruz arkadaşlar. Güşay Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Güzel bir gün oluyor hepimiz için, tüm ülke için, engelli bireylerimiz için. Herkese keyifli yayınlar diliyorum öncelikle. Siz de bugün çok güzel bir başarıya imza attınız. Sizi de kutlarım. Teşekkür ederim ayrıca. Evet gerçekten bugün bir şey hocam. Yani şöyle bir durum var. Yani bakanlarımız arasında engelliler alanında en duyarlı bakanlarımızdan birisi Süleyman Soylu. Bunu hiç abartısız söylüyorum. Yani ne dersek yani elinden geldiğince Allah'ın izniyle direkt talimat veriyor, yapılmasını e, emrediyor. Yani esasında e, genel itibariyle yani e, en büyük sorun da bu. Yani e, devlet büyüklerine doğru bir şekilde e, iletişim kurulduğunda e, sayın bakanlarımız Allah'ın izniyle ellerinden geldiğince e, bu konuyla ilgili e, her türlü desteği veriyorlar. E, ben e, gerçekten bunu... E, tecrübe edindim e, şimdiye kadar. Evet. E, peki e, Büşra biz e, Sayın Bakanımıza e, neler e, sunduk? Şimdi e, ona bakalım. E, Tabii e, ki hocam. Onu... Evet. E, onu seslendirelim. Hemen e, size okuyorum ben bu bugünkü sunduğumuz Dülitçe'yi. Engellilerin toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarının önündeki en büyük engellerden birisi fiziksel erişim sorunudur. Bu durum engelli bireylerin sosyal yaşamda aktif olmalarına engel olmaktadır. Geliştirilen ve uygulanan tüm yasalar kapsamında halen engelli bireylerin eriş erişebilirliği konusunda bir takım problemler ortaya çıkmaktadır. Bu konuya baktığımızda yol ve benzeri çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bozuk ulaşım alanları engelli bireyler için sorun teşkil etmektedir. Spor alanlarının birçoğu engelli bireylerin kullanımına uygun değildir. Sağlık hizmetlerinde sunulan birçok alanın engelli bireylere erişimi konusunda uygun olmadığı görülmektedir. Kamu ve özel kuruluşlarını oluşturmuş olduğu alanlar yine aynı şekilde engelli bireylere uygun değildir. Bu kapsamda engelli bireyler adına erişebilirlik konusunda talepte bulunmaktayız. Evet gerçekten... Hepsi önemli madde e, şey Yani e, engelli bireylerin yani her şeyden önce e, eğitime ulaşabilmeleri, e, gezebilmeleri, kültürel etkinlik yapabilmeleri. Yani Türkiye'nin şu anda bir numaralı e, en büyük e, sorunu engelliler alanında erişebilirlik yasasının e, bir an önce çıkması. Ve erişebilirlik yasası e, çıktıktan sonra da yani e, kamu kurumu ve kuruluşların, belediyelerin yani her yerin e, engellilere uygun bir şekle e, getirmesi gerekiyor. Yani bulunulan e, engelli bireylerin yaşadığı şehirleri. E, gerçekten bugün e, Sayın Bakanımıza da e, buradan e, huzurlarınızda e, çok çok teşekkür ediyorum. Yani e, çok değerli e, birisi gerçekten kendisi. Yani mütevazi birisi her şeyden önce. Hiç... Bizi böyle yadırgamadı direkt yani direkt bizimle görüştü taleplerimiz dinledi ve en önemlisi Büşra tüm engelli kardeşlerimize selamlarını iletti. Selamlarımı dedi Allah'ın izniyle iletin dedi. Peki son olarak bu konuyu sen nasıl değerlendiriyorsun? Hocam biz e, şu an elimizden geldiğince engelli bireylerin sorunlarını e, dile getirmeye, onları hani biz ses olmamak için bu yola çıktık. E, çok şükür ilerledik ve inşallah daha da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ya zaten hani erişebilirlik konusunda çalışmalar yapılmakta, sürekli bir şeyler revize edilmekte ama ne yazık ki evet. tam anlamıyla yerine oturmuyor. Hani biz bunu ne kadar dile getirirsek, ne kadar söylersek de o kadar bizler için geri dönültü olacağını düşünüyorum. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah güzel sonuçlar da alacağız. Evet çok teşekkür ediyorum müşahcim. Eee eee izleyicilerimiz yani sizlere e, yani çok sürpriz böyle gelişmelerle karşınıza çıkabiliriz Allah'ın izniyle. E, şu an engelsiz medya ekibi yani her yerde her yerde yani sadece bakanlarımıza değil e, yani Cumhurbaşkanımıza e, dahi e, bu konuyla ilgili Yakın olma durumumuz olabilir Allah'ın izniyle. Bizi takip edin. Allah'ın izniyle güzel gelişmeler olduğunda size an be an bu haberlerimizi aktaracağız. Allah'a emanetsiniz.